Bununla e, ustamız kirişi delecek, tuğla falan denmiyoruz. Yani kirişi bile istediğimiz gibi delebiliyormuşuz. Sen e, bununla ne yapıyordun ustam? İnşaatta çalışıyordun değil mi? Evet. Kaç tane daireyi yapıyorsun bununla? 24 daireyi bir dalarsın. 24 daireyi bir dalıyoruz bana. Evet. Yani genel olarak bu makineyle ilgili söyleyeceğin şeyler ne? Devalt güzel bir matkap. Tamam. Bu darbelesi. belesi. Tamam. Yani Elektriğe gerek yok. Tamam. Bavi olur, elektriği olmayan daireler olur, binalar olur. Ki biz burada yaşadık o sıkıntıyı. Evet, şu anda elektriğimiz var ama biz aldığımız için bundan kullanacağız. Tamam. On numara Hı. bir matkap. Yani şarjlı olmasına rağmen gücü yetiyor yani. Evet, yani. evet şu anda kirişi deleceğiz. Diğer elektrikçilerden falan farkı sence? Tecrübelerine dayanarak? Farkı hafif. Tamam. Ve sağlam bir matkap zaten. deval. Tamam. Güzel bir makine. Hımm. Ben de mesela boşun 650 TL'si vardı elektrikli. o bununla kıyasladığımız zaman bu daha iyi. Bu daha iyi değil mi? Evet. Yani bir günde 24 daire mi dedin? Evet. 24 daireyi bu bu götürüyor. Evet. Şeye vidalamaya. Evet. Delmeye. Bu zaten delmesi. Tamam. Bunun küçükleri var. bunlar vidalamasıdır. Tamam. Bunu bu cihazı mesela başka nerelerde kullanabiliriz? Bunu dar yerlerde, köşelerde tamam. kullanabiliriz. Yani elektriği, seyyarı sürekli o daireden o daireye götürmeye gerek yok. Evet. Ev içi kullanımı yeterli, ömürlük Yeter, tabi ömürlük. Anladım, tamam bakalım. Şimdi yapalım bakayım. Evet. Bu kadar mı? Tecrübeye göre nasıl olacağım? 10 numara. Çok güzel.